Merhaba arkadaşlar, Finalda hoş geldiniz. Bugün Walking Dead'in 5. bölümüyle artık sinirlerimiz bozulmuş bir halde arkadaşlar. O insan topluluğuyla etkileşime geçeceğimiz bölüm olacağını umuyorum. Bakalım arkadaşlar, sizler de yanımda olacaksınız. Bugün e, herhangi bir misafirim yok. Çünkü onların boşluklarını yakalayamadım. O yüzden tek başıma çekeceğim bir video olacak. Ve bu tek başına çekeceğim videoyla beraber aaa, aksiyona atılacağız. Ama bu arada burada da şu ana kadar gittiğimiz bölümlerin yerlerini gösteriyor arkadaşlar. Hani böyle bir ilerleme kaydetmişiz. Şimdi tekne bize binelim. Ve oradan da aksiyona atılalım. Tekrardan bu yere geldik arkadaşlar. Deposit. The intel in the bu arada arkadaşlar arada kedimin miyavlama sesleri geliyor olabilir ee, kendisi içeri girmek istiyor ancak VR oynarken e, yanınızda kedi bulundurmak e, çok da akıllıca değil hatta tehlikeli o yüzden ee, yani görmem üzerine basabilirim can falan o yüzden o da almıyorum o da mi devam ediyor. Bu ne abi? Yabanilik level 9999. Oha. Aa abla var orada. Ey I'm hungry and willing to kill. Give me food now. Tamam. See this gun? It'll put a bullet through your forehead you listened and it saved your pathetic life. Hope you learned something. Aa, aa bu arada anlamayanlar için kadın dedi ki: Bana hemen yemek ver yoksa senin o Anlamsız hayatını öldürürüm dedi Yani sonlandırırım dedi ve e, Yerde gelirken ki yaptığımız lootu çaldı Ya Arkadaşlar normalde acımasız oynarım tamam mı? Hatta geçen her gördünüz acımasızlığın Kitabını yazdık ancak acıyorum abi yani yapmıyorum kendime Engel oluyorum ve olanları görüyorsunuz. Aa burasını dağıtmışlar mı, mahvetmişler mi, ne yapmışlar burayı? Neyse biz de yeni lootlar yapalım arkadaşlar. Şunu dikkatli bir şekilde kesmek lazım. Aa, üzerinde sinekler uçuşuyor artık. Bu ne abi? Ay. Yeni zombi türleri türemiş arkadaşlar. Zehirli gaz fışkırttı bildiğim üzerimize. Her yere de zombi atmışlar ha. Abo oyunu nasıl bitireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Gün geçtikçe sanki daha da zorlaşıyor ve tamir etmişler. Neyse şunu bulunduralım yanımızda. Gene birileri bir şeyler isterse veririz yani. Ne diyeyim artık? Şimdi çatışma alanımıza gidelim arkadaşlar ve yalnız şehirdeki. Atmosfer daha da karamsarlaşmış doğal olarak Lan gene ne oluyor Vallahi gelirsen öldürürüm Merhaba tekrar bak En son benden yemeğimi aldın Bandaşlarına gelmezsen You're gonna need a whole bunch of them. Tamam. Tamam. If I don't get what I want, the only thing left for you is serious pain. Ah, girze Beni zor kullandırtırdı. Arkadaşlar, ilk önce yemeğimizi istedi, sonrasında ise bandajımızı. Yeter artık ya. Ha bu dünyada güvenebileceğimiz insan düzgün insan hiç mi kalmadı yalnız bayağı bir şey gitti silahımızın kapasitesi bayağı bir azaldı. Bu da hiç iyi olmadı. Keşke Alex'teki gibi arkadaşlar öldürdüğümüz kişiyi bir de üstüne lootlayabilsek güzel olabilirmiş. Ay abi bu ne? Abi her yer zombi taşıyor. Ben bu kadar zombi attığını düşünmemiştim bu arada. O bu. Biz yatmamışız ki saat ilerde ve neredeyse arkadaşlar şey nedeniz ee, alarm çalacak? Bu yüzden bu kadar zombi var diye umuyorum. bunları da tutlayalım Madem uyumaya gidip şey yapalım yani. Bakar mısınız? Her türlü pisliğe bulaştık oyun boyunca. alet ediyorlar yalnız zaman ilerlemeden öncesinde şu en sonki baskına gittiğimiz insan topluluğunu bir gözden geçirmek istiyorum kapıdalar mı hala daha aslında bakın bacaları falan çalışıyor aktifler galiba Aa, arkadaşlar, saat ilerlediğinde herkes evlere kaçtığı için şey yapmış bunlar N Ne denir? Saat ilerlediği için herkes evine kaçıp onları korkuluk misali asmışlar şu zombileri Bakın gelmeyin yoksa sonunuz bizi kıstıran bunlar gibi olur gibi Ama ben dersimi gayet iyi anladım yani Gel abla gel Bu kadar zombi varken dışarı çıkılmaz abiler bu arada <Gülüyor> Abi bu saatte bir daha buraya gelmeyeceğim. Ne kadar korkutucu, iğrenç bir şehir oluyormuş burası. Gel gel. Gel. <gülüyor> Ay iyi ya şehrin bu karanlık yüzünde bir görmüş olduk yani bir göz gezdirmiş olduk. Korkutucu ve eee bir daha yapmak istemediğim bir deneyim. Arkadaşlar bu arada bu yanılmanın sebebi evdeyken saatin zamanı göstermemesi olması tamamıyla. bir silahımız da var ancak bu da çok mu ses çıkartır be? Bunu da dönüştürsek mi arkadaşlar? Zaten baksanıza yani. Mecal kalmamış silah. Ha. Kendimize daha iyisini yaparız. Güzel. Aslında ilerletebiliyor muyuz? Sağ buraya kadar ilerlettiğimizde ne olmuyor? Nail Bomb Vaaah wow. Vaaah wow. Katana bu bu? Bunda orayı ilerletmek de akıllıca bir fikir gibi geliyor Arkadaşlar Gun hiç bulamamışız Üzücü bir şekilde ya çok kahretti bu olay beni. Bu çantamıza koyalım. Acil bir durum olduğunda arkadaşlar ona geçeriz. Şimdi uyuyup sabah olmasını bekleme vakti. <gülüyor> gene güzel bir sabaha yol açtık radyoyu bir kontrol edelim karga sesleri titreme öyle eli kızdırma <gülüyor> şimdi ilk karakterimiz aç mı nasıl bir ona mı baksak acaba belirli bir açtığımız var ama bence daha dayanır arkadaşlar. Ben ne olur ne olmaz bir yemek, bir tane daha ekstra bandaj yapacağım. Aa bunlar eğer zaman işe yarayabiliyor yani. Deşimedikten miyiz acaba? Ha, oraya geri gitti güzel. Barımızı biraz görüyorsunuz. Biraz kırmızı kırmızıyız. Artık koşarken stamina'mız da bitmiyor. Ha? <gülüyor> Harika bence bu. Herhalde bu kadar erken saatlerde de durum şey değildir. Bu kadar karanlık ve nedenir bol zombili değildir diye umuyorum. Hala zombiler asılı. Gel gel gel gel gel gel gel. Bugünün ilk 11 sen abla Evet Arkadaşlar erken gelmemiz iyi olmuş Daha hala daha dışarı çıkmamışlar anladığım kadarıyla Hani dışarı çıkmamış olmaları demek bize şöyle bir avantaj kazandırıyor Hemen söyleyeyim bu arada şu tahtalar çök işimize yarıyor o yüzden bunları buldukça alıyorum Bunda güzel şeyler yapabiliriz Şöyle bir avantajımız oluyor arkadaşlar dışarıya çıkmamalarının gizlice içeri girmek daha da kolaylaşacak gel, gel, gel, gel, gel. Şu evin önündeki teli de keseceğim arkadaşlar hatırlarsınız bir tane tel vardı ay başladılar başlamışlar başlamışlar biz o kadar tehlikeye girmeyelim gel gel gel gel gel bunu bir kez daha kullandıktan sonrasında güle güle diyebiliriz hopodun Forma, bu arada son bir kullanım daha ve bitiyor bu. O yüzden hiç gerek yok aksiyona. Ee, yeni bıçağımıza <gülüyor> merhaba diyebiliriz. Hatta şöyle yapayım, sonuncusunda kullanalım. Yani ne olacak ki, değil mi? Sonuncusunda kullanalım, öyle geçiş yapalım. Hemen şuna bakın arkadaşlar Üste i̇şte konuşuyorlar galiba bu arada bir anda. Aaa normal insanmış Bir şey yapar mı ki bize? Ulan bilemedim ki saldırgan biri gibi duruyor. Biz bir göz atalım. Even a couple of pills can save my ass. Please. Abi ya I'm sorry, but I'm, I'm afraid that doesn't help my situation. <sighs> that, that's that's nice of you, but it's not what I need. Yeah. I appreciate your offer, but it's not what I asked for. I don't... I don't mean to be ungrateful. I got to get some meds or I'm done for. Abi sana verebileceğim yok ki Yok ki birader yok yok Valla olsa vereyim Evde bıraktım Araştırayım bir senin için bekle Tutka uh, Neresi adamın medis'e ihtiyacı var da bizde de medis yok abi Teşekkürler. Teşekkürler dostum. Aga ya gene iyiyim biliyor musunuz? Ne olursa olsun bizden ilaç bulmamızı istedi. Hani etrafına bakmayacak kadar biraz salakmış ama. Olsun yani ne yapalım. Aa birazdan burada bir savaş başlatacağım. Sen kaybol diyecektim ki kaybolmuş. Aynasını Şu öndeki ipleri keseceğim arkadaşlar bunu yapacağım. Güzel. Yani buraya gireceğim. Bunu kafaya taktım. Aslında üste çıkıp şuraya da ilerleyebilirim. Oradan içeri girebilirim galiba. Az dinlen dinlen dinlen sana zaman veriyorum Bu eve girmemiz lazım bu ev bizim için özel belli ki Bu arada Yemek yiyelim arkadaşlar bu işin şakası olmamaya başlayabiliyor hmm. Lan ya ilacı adama verdik ya Uf. Güzel arkadaşlar gayet güzel, bu arada şuradan tırmanarak da girebiliyorduk. Aaa böyle tırmanamıyormuşuz ama. O çok tırmanılmalık bir alan değil anladığım kadarıyla, o zaman üstten gireceğiz, yapacak başka bir şey yok. Ama acele etmem lazım. Ete te te Bozuk silah, loot Üff, Bu yeni güzel silahımı senin için harcamak istemiyordum. it be, hiç gitmedi görendi var ya. yeni loot spawn olmuş budur Olmamıştır neyse biz <gülüyor> Abinin de çıkarken bu kadar zorlanmasına gerek yoktu sanki yani. Aslında şurayı açıp şuradan girebiliriz ama ben bir diğer olasılıkları kontrol edeceğim arkadaşlar. Kapıdan, kapıdan girmeyeceğim. Kapıdan girecek kadar aklımı kaçırmadım. Bu evi çökelteceğiz arkadaşlar, geçen bölüm Bizim dostluğumuza ihanet etti bunlar. Acı zaman da ilerlemiş ha. Lan lan. Ay sırtımdaki açacağı bir yerde düşürmüşüm tatta açacağını. Cık. Ya yapma be. Tamam. Eğer oradan öyle giremiyorsak arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Kapıdan gireceğiz yani başka bir seçenek yok. Öyle. Anlamıyorum adamlar sığınaklarına zombi mi almışlar yoksa hepsi zombi mi olmuş sekanslarından nefret ediyorum. arkadaşlar da olur dolmaz. Şunun arkasında bir şeyler olduğu kesin. Eee. Oh. Hah, direkt açmamıza gerek de kalmadı. ayı kontrol edemiyorduk değil mi? Yok. Hmm, de biliyormuşuz Şuraya giremiyorduk. Adamlar evinde zombi besliyor ya. gel yavaş yavaş tek tek kapıyı <gülüyor> parçaladı namussuzlar e bu evde lootlanacak bir şey kalmamış ki burayıda mı kırcanız gibi, gibi gözüküyor. gözüküyor ve sesim yankı, yankı yapıyor yapıyor. Herhalde. çok fazla gereksiz şey almaktan dolmuş eşya çantamız. şunları atalım sigara paketini de atayım görev eşyası bulabilirsek güzel olay be silah bulduk arkadaşlar mermer bulduk. Geldi çoktu. işimizi görmez. Onun oh, mı? Sen nereden geldin buraya? Lan ya. Buraya ne olmuşsa mahvetmişler anlayamadım ki. Biz çatışma yaşayalım dedik. bildiğin koskoca bir kasabanın şeysi yok olmuş. Açıkçası ürküttü beni. Adamların devriye gezenlerini öldürdükten sonrasında içten çökmüşler. Nasıl inceceğiz burdan? O zaman az kalmış. Zaman az kalmış arkadaşlar. canımızı mahvetti ki Ulan keşke Abi bu kasaba ölmüş ya bu kasaba bitmiş Ne kadar boştu kasaba ya Ne, ne olmuş acaba orada Eskiden insanlar vardı konuşabiliyorduk ediyorduk Şimdi tamamıyla yok etmişler her şeyi Karakter öksürüyor yani Bizim bir şekilde ilaç bulmamız lazım olan de şey yapmayalım. Yanlış anlaşılma olmasın. May Benoit has the waterfall key. Find her. Get it. No reserve without it. Understand? Hayır, birini bulmamız lazım ama nasıl bulacağız o konuda biraz en inceleyeyim. Hmm. İlacımızı da tüketelim. Güzel. İlacımızı da tükettik. Bandajımızı da saralım. Ha. Hadi Arkadaşlar belli bir oranda kendimizi yeniledik. <Gülüyor> Koruma yeleğine kadar gidebiliyoruz aslında bu güzel bir olay. Bu, diyelim. İhtiyacımız oluyor insanlara karşı Aa, Metalimiz lazım Daha da ilerletmek için A Nail Bomb ve Protective Gear'a kadar açabiliyormuşuz arkadaşlar Bu güzel bir şey Neyse şimdilik elimizde birkaç takım silah var. Bize yeteceğini ümit ederek şey yapalım. Hatta okçuluk yapmayacağız da ne yapacağız abi? Bana bunu söyleyin. radikal arkadaşlar. Şere tekrar bir bakmak istiyorum orası cidden çökeltmiş miyiz veya onlar yeni bir yere mi ilerledi? Bir fikrim yok. Ama biz yeni yerlere ilerlemek zorunda kalacağız gibi duruyor bu şekilde. Evet yeni town'a geldik. Yeni town yeni hedefler diyelim ve yolumuza başlayalım haydi isimle. Uh, Gülenik lütuf. Her zaman ihtiyaç olabilir arkadaşlar. Aslında ne diyeceğim. <gülüyor> harika. Oğlum harika lan. <gülüyor> Aa, archer oldum, aga ya. Şu ara sokaklara gitmeden önce ilk önce düz yerleri bilip anlayalım. Şu alara girebiliyor muyuz acaba? Bence kesin girebiliyoruzdur. Ha, dediğim gibi öncelikle her zaman e, evi tanımak daha iyi olabilir. Dışarı attık. Yani şehri tanımak. Buradan bildiğin acaba böyle çıkabiliyor muyuz? Bayağı bildiğiniz çıktık arkadaşlar. Canımız gitti galiba ya. Ne kadar gitti acaba? şehrin her yerinden hıhlama sesleri insanı geriyor abi ya benim aradığım birileri var. dedi bu ki Evet. Arkadaşlar bence siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama okçuluğum gayet iyi. Abi holey be bunu arıyordum biliyor musunuz? Bunu eşyalığa koyalım şimdilik. Ben şuna çok gıcık oldum ya vay lan şeref öfff gene bir ev gene bir ev Oh uh -huh. Haa, güzel. Abi benim bir kadını bulmam lazım. Bence ben yanlış yerlerdeyim yani. Siz lootlar Sinirim bozuldu Şimdi de tuvaletin iki girişi var <gülüyor> Kırılmış herhalde açılmıyor Üfff ortadan 12 Şarjör Ay <gülüyor> ilaç istiyorum Oyun sanki o adama ilacı verdim diye beni cezalandırıyor gibi düşünüyorum arkadaşlar vay nice güzel yalnız şu sese yankı özelliği çok gelmiş be abi Yolunu buluyor Namussuza bak takip ediyor misilleme Bildiğin lokasyon varmış gibi geliyor Gel gel o kadar takip ettin Şerefsiz İyi ya, kurşundan yana sıkıntımız olmayacak arkadaşlar. Bu da güzel bir bakış açısı veya olumlu diyeyim. İnsanlar nerede? An hani nereye gitti tüm bu insanlık? Şu bıçağın bile bir sınırı var abi Manyağa bak ölmüyor. Vallahi korkunç şeyim alıyoruz ha. <Gülüyor> Yok abi burada insan mı insan kalmamış. Kimse kalmamış bildiğin ya. Hadi ya. Çökmüş resmen. Hadi şurayı da bir aralayalım. İşte böyle bazen sırtma koydum diye yere atıyorum. Ha, buralar tamamıyla bitmiş. Tamamen yok olmuş buralar. Düşmeseydik canımızda iyiymiş. şeyle öldüreyim diyeceğim. Ve izleyin 12'den. Ah. <gülüyor> Yalnız botumuz neredeydi? Ay bot neredeydi? Arkadaşlar zaman bitiyor ve botu bulamıyoruz. Abi bot nerede? Bir dakika. Yanlış gelmişiz. Bot şurda. Ya. Görüyormusunuz arkadaşlar bir yanlış gelme bize bize ne sonuçlara döndü Şöyle ilerliyormuşuz ya, tamam <gülüyor> Ah Ah pis zombi virüsleri Amm mah etti bu son O kadar dikkat ettik ettik hep uzaktan uzaktan uzaktan Sonuncusu bizi yıktı geçti yani ıhı ıhı ıhı yok Ya yani sen baya yararlısın. Burada enteresan şekilde oklar da baya yararlı çıktı. Yalnız kırılıyor arkadaşlar bu. Bunu dönüştüreceğim. tane okum kalmış şimdi kaç ha yo x 26 diyor tamam 26 tane var hala daha Ga gayet ofil o ne oluyor abi Survival of the Hitters. Stamina is increases by 25. Tam bir sonrakine bunu geliştirelim. Stamina ile ilgili olan her şey ihtiyacımız var. Kasabaların boşluğu beni benden aldı. <gülüyor> Arkadaşlar beraber 11 koca gün atlattık. 11 koca gün. niside yapalım. Hmm. Bir tane de çantaya atmak için yapalım. O kadar topladık abi yani. Ya sağlık ile ilgili bir şeyler bulmazsak patlayacağız ha, şunun bu derece düşmüş olması çok, <gülüyor> of, çok kötü şuna bak abi beygir gibi öksürüyoruz yeni bir yerlere gidelim memorial lane'e gidelim arkadaşlar Arkadaşlar burası da diğer iğrenç kasabalardan biri gibi duruyor. Hatta bir önce geldiğimiz yere bayağı benziyor. Burada farklı farklı kaçış yollarımız varmış. Şuradaki eve gidebiliriz. <gülüyor> bir yere yanlışlıkla lan düştür. Düş. atıp atıp durduk boşa <gülüyor> <gülüyor> Aa, mavi ev barma barma Ay bu da sonunda set şey çekti çok korktum. Bu ne oğlum ne yaptınız be? aspirin aspirin abi aspirin istiyorum <gülüyor> Abi gözünüzü seveyim aspirin yok mu ya kapatayım ağabey ben seni <Gülüyor> öksürme de mutluluk abi. Harika. Bu dünyada ilaç çok önemli. orada orda ha şunlada saralım ah. şaka bir an arkadaşlar harbiden güzel loot yaptık aşağıya doğru inebiliriz <Gülüyor> Üf, bu çok yakındı Evet, hey. <Sessizlik> uh. E ee, bu tam tamamıyla yok olmuş ya mahvolmuş ha bitmiş Hadi. Harika. Arkadaşlar okları en az 1-2 defa kullanabilmek işin ayrı güzelliği. anlayabildiğim kadarıyla buralara eskiden insan yerleşimleriymiş. Ama işte eskiden. Şimdi mavi alana gittik. Bir de kırmızı alana bakalım aslında. Ha, bunları yalnız öldür öldür bitmiyorlar ha. abi bundan sonra yanımda yedek yay taşıyacağım kim ne derse desin Yay kırıldı mı bitti mi GG yani <Gülüyor> Arkadaşlar ıı, Kasabaya gittikçe Kasabalar daha da insansızlaşmaya başladı Zombilerin sayısı önemli bir sayıda artış göstermiş Vallahi korkutucu bir şekilde ilerliyoruz. Ben bugün e, normalde İsa gruplarından intikam almak istiyordum o bize ateş açanlardan. Ancak zaten hepsi e, mezarından kalkmışlar. Yani bir daha ekstra mezarlarına geri sokma gereği duymadım açıkçası. Öyleyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yeni sabahları keşfeder. Ve... O bölümlerde yeni insan gruplarıyla karşılaşırsak intikamlarımızı pa pa alırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın. Abone olup beğeni atmayı unutmayın ki kanalımız desteklensin. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıdan belirtirseniz size en kısa sürede geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.